Isbiri fe inneha tüzhebu hübzedni ademe kema yüzebul kiru hübzel hadid hasta olan bir kimseye Peygamber Efendimiz müjde yolunda bu sözünü ifade buyurmuş diyor ki isbiri ey hadım sabret kadına hitap et ey hanım sabret fe inneha çünkü bu senin tutulduğun hastalık bu ateşli rahatsızlık seni yatağa düşürmüş cayır, cayır yanıyorsun hastasın ya işte bu hastalık ey kadın Adem oğlunun fenalıklarını, günahlarını, pisliklerini giderir. Ne gibi kevayyuzhibul kiru hulçalhadid körük demirci ocağında demirin pisliğini giderip de cevherini ortaya çıkartıp hadis çelik olduğu gibi pisliğini gider giderir insan olmuş bu hastalık. Evet, hastalığın öyle bir özelliği vardır. Başka hadis-i şeriflerde açık olarak ifade edilmiş, biliyoruz. Hastalığın sevabı çoktur. Hastanın uykusu ibadettir. iniltisi tesbihdir. Duası makbuldür. Amelleri yapmadığı ibadetleri yapmış gibi sevap almaya devam eder ve günahları mağfurdur. Günahları silinir. Onun için hasta olmak bir sıkıntı değildir. Müslüman için çok feci bir şey değildir. Günahlar affoluyor. Sabrederse mükafatı olacak. Vücudu manen günahlardan temizlenip çelik gibi olacak. Yaşarsa yaşayacak, ölürse Allah iman selametli versin. Allah efendim mühim olan ahiret, ahiret saadetini kaybetmemek ama tabii biz Efendimizin bize tavsiye ettiğine göre hem dünyada hem ahirette sıhhat ve afiyet istiyoruz. Hem dinde hem dünyada hem ahirette. Dinde sıhhat ve afiyet nedir? İnsanın sapık bir itikada sahip olmaması, yanlış bir yolda olmaması, günahlı işlere bulaşmış olmaması. Bugün Müslümanların çoğu günahlı işlere bulaşmıştır. O bankalara paralarını kaptıran insanları televizyonda seyrettiniz mi? Sakallı insanlar da var işlerinde. Götürmüş paraları, efendim repoya vermiş, efendim oralara vermiş, paranın kökü gitmiş. Tabi ayet Kerime'de öyle gidiyor, bildiriliyor. Yani temelini de, sermayenin temelini de götürür. Allah'la harp etmek gibi oluyor.